Merhaba dostlarım ben Serdar ve GTA 4'de hoş geldiniz 146'ya hoş geldiniz. Yani burada bulunduğum zamanlar boyunca gerçekten çok aptalca şey yaptım. Yapılır, yap ya normal bir şey çünkü genç insanın aptalca şeyler yapılacak, aptalca hatalar yapılacak. Çok fazla aptalca şey yaptım. Ama herhalde az önceki açılış gibi hiçbir şey yapmamıştı. Aa burası ne güzel çiçek koymuşlar buralara. Şimdiki barbar yüzünden şimdiki van, Yok vandal değil. Barbar yüzünden çiçekleri Ezesim geldi. Sopa alıp. Ama yapmadım. Ben uygar bir insanım. Uygarı seviyoruz. Topluluk olarak Ürkaltı topluluğu olarak Vigarla seviyoruz. Şunu alıp sürebileceğim bir araba sandım. Ama değilmiş. Bu beni üzdü ama bu ne? I will forget you, bu ne? I'll set in loving memory. Aha. Binde ölmüş. Bu GTA 3'te falan mı öldü acaba? GTA 3 için spoiler mi aldık biz? Aha. Süper oğlum. Çok iyi motor bırakmışlar bizi buraya. İyi, oyunda hemen ilerlemeden ölebiliriz. Oo, bir de yağmurla müthiş kayacağız burada. Çok güzel olacak. Evet, şey fark ettim. Yani ben GTA 4'ten hala tabii müthiş bir keyif alıyorum ama ee, daha önce GTA 4'ten daha fazla keyif aldım an ee, fark ettim. E, şuraya girdim çünkü yemek yiyeceğim çünkü canımız az. Oh, Blither'ımı aldım az önce 1 dolara. Ve bütün burger şartlarda hep böyle Doğu Avrupalılar çalışıyor nedense. Um bak çok paramız var ve yapacak hiçbir şey yok ha. Gidip bütün giysileri alabilirim herhalde. Yapalım lan şuradan bir giysik dükkanına gidelim bir şeyler yapalım. Sen nesin? Modu giyim. Hadi bakalım. Gidip giysi al ilk önce İlk önce bir görev yapalım. Dur, i̇lk önce bir görev yapalım. Ondan sonra giysi alalım. Yakınlardaki en yakın görevine yakınlarda hiçbir şey yok. Derrick var en yani yakın, bu ne var? Phil Bell var. Phil Bell kimdi ya. Derrick'e gidelim. Derrick neydi ne yapıyordu hatırlamıyorum ama ha. E, GTA 4'ten daha önce çok daha fazla keyif alıyormuşum. Çünkü e, GTA 4'te şehir havasını alıyorum, içime çekiyorum, şey yapıyorum. Yani geziyorum, tozuyorum gibi oluyor. Ben yani, Nikoladan bahsetmiyoruz. Baya ben de geziyorum, tozuyormuşum gibi oluyor. Ve bundan da çok keyif alıyormuşum. Çünkü evlilerin içindeyiz zaten. Dışarı çıkmıyorduk, şey yapmıyorduk. Ee, yani dışarı çıksak zaten şey yapamıyoruz. Bir yere oturamıyorduk. Böyle böyle zamanlarda gerçekten GTA 4'ten çok keyif alıyormuşum. Çünkü sanki dışarı çıkıp bir aktivite e, yapıyorum gibi oluyor. Bu da bana ilginç geldi. Şöyle dönüp geriye dönüp böyle bir analiz yaptım. Şeye ayrıca ilginç geldi. Yine yani daha kısıtlamalar döneminde, dışarı çıkma yasakları, yani saat, doğrusu saat kısıtlamaları falan olduğunda veya yerler hala kapalı olduğunda, mekanlar kapalı olduğunda. Işte o günlerdeki bazı şeylerden de müthiş keyif alıyormuşum. Yürü, yürüyüş yapmaktan falan çok keyif alıyormuşum. Ee, veya, bilmiyorum ama bazı şeylerden çok daha fazla keyif alıyormuşum şu an yapmaktan. Herhalde elde olan şeylerle bir alakası var ya. Elinizde ne kadar fazla şey varsa, ne kadar fazla seçenek varsa bazı şeylerin değeri o kadar değir demeyeyim de Verdiği keyif herhalde o kadar azalıyor veya artıyor bilmiyorum Belirli Sınırlar gerekiyor, çizgiler gerekiyor Bizim bir şeylerden daha fazla keyif almamız için Ama dediğim gibi yani şu anda gerçekten çok keyif alıyorum yine Bir yağmur havasını veriyor, bu yağmur havasını biz de biraz sonra alacak gibi yani İlginç ilginç rüzgarlar esiyor bir yerlerden Ve Azıcık da deli etmiyor değil için şu zor. Ben bu videonun sonunda üsteceğim herhalde. Onu istirebiliyorum şu an. Ama küçük polar şeyi battaniyeyi üzerime koydum. Aşağıda mısın lan? Telef var ulan şerefsiz. Aşağıda bekliyor bizi. E inelim neymoz lan ne bileyim. Umarım önmiz. Umarım önmiz. Yine rampalar var, Aa, yok rampa değilmiş. Bakalım şuraya gitmeden önce şurak küçük şu yerleri bir gezelim. Neler var, nasıl yerler. Şuralara falan hiç gir, girmemiştim. Gir, girdim, biraz sonra da çıkacağım. Hiçbir şey değilim. Helikopter, helikopter var lan orada. GTA 4'te... Sen çantayı kafana aldın öyle şey yapıyorsun. Ben, yine tuhaf bir varlıkla mı karşılaştın? var burada. Böylece geçebiliyor muyuz? Aa! Tamam. Burayı hatırla. Helikopterleri öylece alabiliyoruz yani bu helikopteri. İlginç. Güzel işte. Yeni yeni şeyler görüyorsunuz. Buradan bakacakları görüyoruz. Anladım. Anladım. Tamam çıkalım o zaman. İyi e abi güzel devam. Bakın Onları tamamlayabileceğimi sanmıyorum ama gördüğümde vurayım işte, ne, olsun, ne olacak? Elinde tabanca koşuyorum şu an. Evet, evet, sen, sen, dur orada! Seni korkutmak için çok ideal. Nasıl silahlar hakkında genel olarak bunu diyebiliriz, birdenin korkutmak için ideal. Serdar'ın ahbap bir rehberi olsun da. Nico. <gülüyor> Bunu bir kullanacaksın diyor bizim için. Benim kontaktım şu tarafta diyor. Temas kurdum şu kişi, kordonları şunlar. Anladım. Kimin teknesine git? Kimin teknesine gidiyoruz ya? Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> para kazanacağız yani. Ya önemli değil para kazanmak abi. Harcamıyorum çünkü parayı. Uh-huh. Uh -huh. We all cared about the same stuff. Uh-huh. together for a cause we in. At least I thought I believed in it. I was young. Uh-huh. Yeah. So Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talk see uh -huh. the way how he got caught. But what I hear, he still rants about me. Yeni kim подготовlink video! Dedémon dadurch記 G plein tank ton! Altyazı ile ARTV'nin neíd eklediğini. Brook Aston attırут. look a <gülüyor> <gülüyor> Bu tamam. eleştiri, eleştiri da de, şey değil yani. aslında. Sadece bir farklılığı şey yaptım. Kimi takip et. <gülüyor> takip edeceğiz Ah. Bu şehirde bir şey Oldan herhalde. Var, bulunmanız mı var? Nasıl geldiniz? Şerif sizler bak kızılar. Helikopter mi lan o? Lan, ha bu al şerefsiz Aa. oh güzel keyifli de bu bana böyle bir şey kullandırdığınız için iyi takip et takip edelim bakalım şöyle silah değiştirin amaanca çadı inceelim Uh -huh. All borç aldığın kişiler bunlar değil abi. Bir, bir, helikopter de değil bunlar. Bir, bir helikopter ve de donanmayla geldiler. Hava ve deniz destekleri vardı. Para aldığın kişiler değil bunlar. Borç aldığın kişiler değiller. Bir özel harekat takımları falan gelmiş yani gerçekten. Biraz daha hızlı git. git oğlum önümüze geç ya. Arkadan arkadan bizi yavaş yavaş takip edilmişler işte. Takip edilmiş bir şeylere benziyor. Buradan da gizem çıkabilir yani. Buradan da falan vardır illa ki. Araştırmak lazım. Selam hocam siz de bizi vuracak mısınız acaba? Yeah. dramatik uh, him here in Kaydet bakayım. Oh mis gibi 7000 dolar aldık. Şimdi gidip 7000 doları bir şey harcayalım. Fark edilmiş araba bulmam. Biliyorsunuz bu önemli. Aksiyon eder mi? Ay ay ay ay ay ay ay. lan taksi binecektim sadece ya gerçekten memur bey yanlışlık oldu ya Alış eski alışkanlıklar bir şey yapsanız gerçekten suç işi işte az önce bir takım kişileri olurdu ama gerçekten benlik bir şey değildi ya buraya bakmayın özür dilerim hareketlerim tavırlarım için peynarsek Kaybettik onlar. İyi bari. Bu taksiye almışken bu taksiyle gidelim. Nereye gidelim? Bir, bir giysicimiz var et. Evet, bir giysi almaya gideceğiz. Önce biraz para harcayacağız. Bir giysi daha alalım. Bir şey alalım. Paramız varsa harcayalım işte. 400 bin 50, 500 bin dolarımız var. Ne yapacağız biz bununla? Ev alamıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Sanreste kadar şey yok. Y yatırım yapamıyoruz. Bir GTA 5 %100'ümüz var. Ne zaman yaparız bilmiyorum ama bir GTA 5 %100'ümüz var. Tanrıası şu an %100 yapıyorum ya muazzam keyif alıyorum. Müthiş keyif alıyorum. Bir Gevice D %100 ve GTA 5 %100'ümüz var. Daha GTA ölçüle GTA 4 %100 değil ama. Efendim Little Jacob. Çevi Çevirmemiz çok yakın. Ben kendime heyecanlanacağım. Dardım kardım. Tamam tamam. Nerede çok? Hadi gömdüm. Anlatılacak çok iyi insansın ama Mesela atarken, bir şey derken bana hakaret mi ediyorsun yani Seviyor musun onu anlamak, anlamak mümkün değil Hadi gömdüm diyor ya Böyle çıkacağız bugünkü videonun Hadi gömdüm mahvaplarım, gömdüm sizi Görüşürüz soğan mı diyeyim, ne diyeyim yani ne yazık, Dur lan bakacağım mesajı azıcık daha inceleyeceğim bakalım neler söylemiş Hey Niko iş çevirmemiz çok olamıyor ben kendi heyecanlandırmam dedim kardı tamam tamam nerede Çokluk or <gülüyor> hadi gömdüm <gülüyor> hadi gömdüm diş ya ey güzel <gülüyor> Aydan ben geçeceğim buradan buradaki giysiye geldik en iyi giysilerinizi alayım bankadan çaldım bu paraları gayet de çoklar. O yüzden yeteceğini düşünüyorum. Aynen böyle diyeceğim. Bankalanca abi e-mailleri kontrol edelim ya. E mailleri de çok onları kontrol edelim. Efendim Bernie. What's up Bernie? Aa Bernie. Aa. Well, that, ben bunu verdin bilmiyor ama. So o da bana verdi. Know? O yüzden ben bir is araba mı? Cap, so I I Aha. Man. Teşekkürler. Takdir ettim seni. Takdir etmiyorum kesin. Berlin hey, yanına mı gideceğim şimdi? Arabayı almak için gideceğim. Layak gideceğiz. Bir şey olacak illa ki orda. <gülüyor> Antolon 100. Yüz... Baş. <gülüyor> Güzel bir Kar ceketi neymiş acaba? Nice. Güzel. Hiç de öyle düşünmüyorum ya. Bayağı aslında şey gibi giyindik şu an. Birisini öldürmek hiç gerek yok ya. Ceketi bırakmak için E tuşuna basmamız lazım. E tuşu çok şey böyle çok... Bu ne? Ceket. Giyiz he. Bu rengi golf ceketi denemeye gerek yok. Ben şu an... ...dayı oldum ben. Dayısı oldum şu an. neymiş? Evet lan. Hadi böyleyiz. Hadi bakalım. Bu nasıl? Üf. Çok çirkin be. Çok çirkin. Kesinlikle giyeceğiz ya. Ooo. Ohohoho nice. Bu hangisi? Bu güzelmiş aslında ama Güzelmiş aslında Kazak satan baştan satan alırım Neyse satan alayım 100 dolar Neyse ne ki? 440 bin 450 bin dolarımız var Hadi bakalım Onçik katil başında İki tane hammer. Yan yana. Geliyor arkadan. Ne oluyor ya? Nico'ya bırak ne zamandır senden haber almadım. Askeri mi aldılar? Difrize mi koydular? Nedir bu sessizlik? Nedir bu şerefsizlik diye okuyacaktım bir ara. Bana ne abi? A arayın çıkalım. Allah Allah. Şu an git yapıyorum. Şu an mesaj atacağınıza. Beni arardınız. Oğlum bu ne ya? Tavur yapıyorlar. Koskocamanlar tavur yapıyor. Sen mesaj atmıyorsun ne yapıyorsun tavır Tavur yapıyor ya. Olaya bak kafayı ohooo Cılızlık zamanla zayıflayın kiralarını aha Ürünüz değiştirdi aha Tiyango tahilesi Aha Sir Lenora aha Aha Efendim Roman Müjdemi isterim. Marlor benim evlenmeye kabul etti. Çok mutluyum. Evimin erkeği olacağım. Çok heyecanlıyım. Bazı enişlik çıkışlarımız oldu ama sonuçta iyi anlaşıyoruz. Lan bunu, bunu maille bir söylüyorsun. Onu aldatmaktan vazgeçtiğim günden, beri... hadi baştan okuyalım. Onu aldatmaya vazgeçti. Onu aldatmaktan vazgeçtiğim günden beri her şey yolunda gitti. Onun evlenmek için sabırsızlanıyorum. Yalnız bir sorun var. Bir daha hiç üçlü yapamayacağım. Hadi şu cümleyi baştan okuyorum. Bunu aldatmaktan vazgeçtiğim günden beri her şey yolunda gidiyor. Öyle mi Rom'un? Aynen çok sevindim. Burası 3'te kaçıldığımız aynen deliye döner. ben Dostum senin takılmak süper dostum. Sanki uzayda yarıştık. Body çalışıp bronz seninle bir de elindeki silahlarla seni görmek için sabırsızlanıyorum. Dostum lider sensin. Her neyse yarış süperdi. Seni gurur duyuyorum. Bir başkayız dostum. Biz liderleriz. Gitmem gerek ikizlerle üçlü anladım. Hatunlarla tabi heriflerle değil. kızlar öper erkekleri yumruklarım anladım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Patos. iyi bir şey yaptın. Sen kimsin abi? Doğruluk için mücadele ettiğine sevindim. Ben müziğimle mesaj veriyorum dostum. Beni fark edenler diğer yerlerden belli. Ha bu patos şey. O kişi. Tamam. Yoldan rastgele şey yaptığımız kişi. Melike Belic. Dönüm ki Roman evleniyormuş. Çok heyecanlı. Bu bizim anamızız herhalde. Bir, bir tanecik anamız. Seni daha haberini almıyor değiliz. Ciddi düşünüyor musun? Keşke düğüne gelebilseydim. Güzel güzel düğününüzü yapın oğlum. İkinci zarı gurur diyorum. Melike <gülüyor> Anladım. Brucey parçalar kardeş. Bu üstte de geçenler nedir ya? Brucey olmayan paparazzilik olayları da olur mu? Çalışma fotoğraflarında kaç geliyor diyeyim. Aha. Aha. Aha. Anladım. <Gülüyor> Günün erken kalktım çünkü teknik servis gelecekti diyor. Ama gelemediler. Yarın gelecek. Ben dedim madem boş zamanım var, değil bir şeyler yapayım, bir şeyler edeyim. Böyle böyle boştayken onu alalım. Ama şeyin yanına gideceğim şimdi. Bir hocam kır kır kır. Olsun kır. Abi Burası yanımda görmüş ya. Burası yanımda olduğunu görmemiş. Stüdyomdayken orayı kırmış. O birisini öldürdüm. Ölü kişi başkasını öldürmüş oldu öylece. Vau, wow. yani bazı olaylar gerçekten. Tabi Neden silahçıyı gösteriyor haritada Kulakta değil mi silahçı? da. Ama hemen hemen yanımda Bir şey var Değildur Burnie var Burnie mi Birdie mi? Kimse işte o var Burada araba var dedin. Ne var lan? Lan. Ne lan şerefsiz ha? Ha? Alacağım lan hani bunu? Şerefsiz bak. Sen ne diyordun ha? Sen ne diyordun? Hayırdır? Hayırdır hocam? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır? hayırdır. hayırdır. Ha? Ha? Ver bakayım arabayı. Arabası güzelmiş yani. Neyse boş Yürüyerek gideyim şuraya. İyi esiyor ya. Sıcak olsaydı şuraya esin, çok güzel gelirdi. Şimdi sadece çok soğuk geliyor. Evet burada bana yeni bir araba almışsa biraz sonra bir şeyler olacak sanırım. O! oh Görüyorsunuz ki. Ya Oh ho ho. Bebemit. Evet. burası? Tam şeyin sol tarafında. Köprünün tünelin hemen önünde. Daha sonra kaybedersek diye bir şey yapalım. Oh ho ho ho. Çok güzel şey. Diğer tarafa giderken şehrin diğer tarafına aynen şuraya gidelim ya. Ocakça gidelim. Evet. Keyif budur. Keyif budur. Biraz şey alabilirsem. Bilajıları alabildiğim sürece keyif budur. Ezebilirim. ezmekle hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yalının başına küçükken ezeceksin. Hep şey dönüyorum ha. Hep diğer taraftan dönüyorum. Dönmem gereken yöne değil. Ters yerinden dönüyorum çünkü fazla hızlıyım. <gülüyor> Tıpkı hayattaki gibi falan. Bu <gülüyor> <gülüyor> oyunda helikopterlerle ilgili de bir gizem var ona bakmak için. Doğ Doğrulan bir gizem sanırım hala hazırda. İşte kendimiz görmüş oluruz bir Ama dediğim gibi oyun bitince oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Rice çok teşekkürler. Bernie çok teşekkürler. Bu bir şey bu ya. Oğlum arabanın bir kısmı yok. Arabanın bir kısmı yok şu an. Ve gidiyor araba hala hızlı bir şekilde gidiyor. Ne biçim bir araba bu? Güzel. Demek ki pahalı, böyle oluyor herhalde o zaman. Daha lüks arabalar herhalde böyle oluyor. Diğer kısmını halledeyim bari de. y ona çarparak dönmüş olduk. Kazandık aldık. Yani herhalde kimse de yarım arabayı almaz değil mi? Bayağı ön kısmının yarısı yok. Tam gireceğiz. Dostum. Evet dostum. Bunu bir bir şey yapalım. Daha fazla alamıyorum zaten. Bunu da bir dolduralım. Oh mis gibi. Nelerimiz var başka? Bunun şu an elimdekinden acaba? Geldi görünüyor. Combat Mantar. <gülüyor> görünüyor Koy, koy, koy, koy, koy, koy, koy. Oo. Tam bu silah değiştirmeyin başka bir şeydi. Bu güzel bir şeymiş. Tamım kaliteli bir silah. Amero diyor tabii Büyük silah benziyor. Tam sen. Ne kadar var elinde bilmiyorum. Nereye kadar gider bilmiyorum ama. RPG'si var. var. Yok muydu zaten benim? Gencelmek için mi? Hah. Kurşun almak Aynen, sniper şarjörü. Daha fazla alamıyoruz Oh, bunu da aldık. Bombamız da full, her şeyimiz full, güzel. Arkadaşlar Of. Evet memur ve ben bir takım ben bir takım şeyler e, yaptım direkt MacLaren'den devam edelim ya memur ve kesinlikle yarım arabası olan kişi değil yani o hareketi yapan direkt çok dandik bir arabayla yanına geldim dostum ölüm tüneli, hadi bakalım. Neden burada takılıyorsun ya? Anladım. I <gülüyor> Aha. bir sakin bir dur ya bir kendine gel ya a sen kafam çok de değil diyelim gibi ha Sure Tabi Derek, ne olacak? Senin için gider, yine bir katillem yaparım. Değiliz, tam değiliz. Seni ölü ölü bulacağız bir yerde, o çok belli sanırım. Ben yine yarı arabamla gideyim oraya. Yarı mobil. Efendim peki. Oh. Oh. oh, Hocam param vardı ben de aldım zaten ya rocket. a sen de bana yardım edeceksin yani. Tırı al Okay. İlginç. Marip tra kadar nerede? Ah, okay, çok da uzakta değilmiş. Yine başka bir adaya gönderecekler falan sandım. Episodes from Liberty o sıkıntısı var işte. Episodes from Liberty City, sizi sürekli başka bir aradan bir diğerine falan yollayıp duruyor, azıcık sinir bozucu oluyor. Yani Angara iş gibi araba sürüyorsunuz. Araba sürmek keyifli ama Gerçekten Sadece zaman almak için Falan koymuşlar gibi hissettim <Gülüyor> Hocam gerçekten Arabanın ön kısmının yarısının olmadığını görüp Buna okey mi diyorsun? Tamamdır bu sıkıntı değil bizim için Çok görüyoruz bunu. Üniversitede çok var O yüzden bizim için Standart bir şey bu artık Böyle diyorlardı herhalde burası ne Aaa şu. GTA 5'te görev aldığımız yerlerden birini hatırlattı. Yarım bunu şey yapmamız gerekiyor. Abi bir ya, geri zekalı benim 15-20 tane şeyim vardı ya, roketli mermi vardı ya. Öf. GTA 4 gerçekten çok zorlamasın ya bazı noktalarda. Çok forceful'sun yani. Tamam. Dediğim şey bu. San Andreas birazcık daha RPG gibi. Yani kendi yöntemini çözüyorsun, çözüyebiliyorsun bazı şeyleri. Yeter 4 biraz daha zorlama. Özellikle oyunun kendi istediği gibi çözmeni istiyor her şeyi. G Gişe tünelinden engeller. Son okay. zamanında. Patlatmazsak oraya gidene kadar. Çok ciddi bir ihtimal olduğunu burada söylemem gerekiyor. Burada. Bu oyunun tekerleklerini konuşur noktasındayız. GTA böyle boyun oyun. Sanki azıcık roketlerini konuşturacağız ama. Star gelip duruyor inanılmaz ya. Oyunda yeni yeni yüklenirken. Taviz. Anladım. Alleticsen. I'm in position, Pecky. All right, man. We're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. Anladım. Onlar da arkadan girip tıkacaklar sanırım. Peki birimiz yol tıkasa diğeri saldırırsa. <gülüyor> <gülüyor> Olum bu ha. Bence bu ben bu taraftan iş şey yapayım. Ya siz... Öldürdük mü lan hepsini? İş. Yok, daha hayat olan var. O no witnesses son. Haa şunu alacağız. Anladım. Aa. Buradaki suçları şey yapacağız. Kaçırıyormuş gibi görüneceğiz. Lan neden şey yapayım? Arkaya mı binin gerçekten? İşte Polislerden kurtul. Hemen efendim, hemen. All sıkıntı yok. Okay. İlerle, ilerle, ilerle, ilerle, ilerle, oh be, kurtulduk. Sessiz bir mekana tır bırak, sessiz bir mekana sanırım kendileri şey yapacak, kendileri belirlemiş. Burası da sessiz olmaz mı? Hayır, hayır. Bunların seçtiği özellikle sessiz mi? Belki sesi bizim kısmımız gerekiyordur, bilemeyeceğim. Genelde hep çıktığımız gibi. İlginç mi görüyoruz, çok ilginç mi bir... yani Gerçekten çok güzel bir şey ya bu GTA 4 biraz daha şey gibi. Ee, nedir şu yönetmenin ismi ya, Goodfellas'ı falan yönetti Böyle Goodfellas gibi bir şey yani GTA 4. Bu RPG şeymiş gibi. Sevimli gibi konuştuk. Anladım. senden yine arkaya bindin? Lan bir yanıma binmeyecek misin? Is ne? and <gülüyor> <gülüyor> zeki bir yazım var ha. Zeki bir diyalog yazım var. Potentially was still thinking of İçerideki bu görünümlü 70 şahsa alınmayın lütfen. Rolplay yapıyoruz biz. Cosplay. Ama yok yol yok lan burada. Dümdüzden şey var da çok inanılmaz böyle bir mutlu bir şey, belirsiz bir iz o. Hadi bakalım. At boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother. Derek, but he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to mm -hmm. start with. The spineless. So you thought you talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get ready dear old Aiden. Jump. Ya. Hem seni muyum? miyim? Ha öldürüyor muyum? Kesti öldürecek miyim? Bağışlama yok yani. 4'ten vuracağım. Hocam Sen Eden Geldin. <gülüyor> Hayatlı yüksek çözünürlükle kalan ile. sonraki hayatta görüşmek üzere. Bay bay. Güzel bir önce güzel bir e, tamam, özgür olacaksın şimdi bak. Geri bulacaksın şimdi. Hocam seni ıslattık. Güzel bir şey yaptık. Görüşürüz. Der olacak. E. Böyleydi. Kazarların beceriksizliği üzerine gerçekten Aiden is dead. That's the end of chapter. I can close the book on a whole of my past now. Öyle mi? Tamam o zaman. Gözüklerimize ne oldu lan? Good luck to you. Neyse yeni bir gözü kalırız. Evet değerli abılarım sizlere güzel bir deniz manz, Aa, şu manzara için de e, yapayım e, ve daha diyeyim. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için Niko bana eşlik ettiğiniz için bu bölümde de e, yorumlarınız için like'larınız için. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu e, ve yüksek çözünürlükte kalmanız değil de, Bye Bye. Efendim Roman. Nico, We will drink. Wait for me for one hour. Great, Nico. See you in the wild. <gülüyor> Roman, Ulan Roman. Am tamam, bir saat. Tatmiz var. Roman'a takılalım. Görün böyle yapalım bari. Yani ne diyeyim? Çık, çık lütfen şuradan çıkabiliyor ol. Benim Francis. Castle Drive'da buluşalım. Tamam. Bir önce şey yapayım da. Park edilmiş bir araba hiç bir şey yok mu ya burada? Bir saat sonra roman almam gerekecek. Park edilmiş araba mı? Evet, parke. Oo, bir sürü park edilmiş araba. Romunu şöyle güzel bir arabada götürmesek mi ya? Güzel arabalar yok ama sen fena değilmişsin. Vur vur vur vur vur vur. Bir dakika. Romunu ta nereden alacağız ya? Ulan ne işin var orada ya? Memur bey sakin ol, Sakin ol memur bey. Bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntımız yok. Herkes sakin olsun. Ya yani arabayı kilitlemişim sonu içeriden açtım. aldırmayın, aldanmayın lütfen. Aldırmayın. Aldanmayın diyorum sürekli. Aldanın aslında bilinçaltında onu demeye çalışıyorum. Aldanın lütfen Söylediğim Sözlere artık bir aldanır mısınız ya. O kadar yalan söylüyorum. Emek harcıyorum. Bir türlü bir aldanmıyorsunuz ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Nasıl bu uygarlık bu ya. Nasıl bir dünya bu ya. Evet şey tamir edebiliyorum böyle bir. Outro yapmaya başlamışken bir videonun devamı var. 10 dakika falan. İsmi mi unuttum? Videoyu sonlandırmayı mı unuttu? Yo bir şey unutmadım. Burdaya çevirdiğim bir arabayla geleceğim Rom'un seni almaya. Taksici günlerimizden çok bir farkı olmayacak. Yani keşke Rom'un taksisini, taksi şirketini baştan kursak, çok güzel olurdu. Efendim? Ne oluyor lan benim telefonum çalıyor. Aslında Ne ulan şu an? Siz duydunuz mu değil mi? Okay. Hiç bir olay. Kız yaptığınızda polisler yine bir şey yapıyor. Bir korna çalıyor. Her kim aramışsa bir önce Aa çok iyi lan. Aracı ilk defa gördüm. birinin daha sonra köprüden bu şekilde geçen bir araç ilk defa gördüm. Keşke İstanbul'da da böyle bir şey olsa. Köprüden o şekilde geçsek. Ne dikyal değil ne Neydi ne di ya şeyde falan da olur. Aa ne ne ya? Aa, yukarı Aslan böyle araçlar şeyin dağın zirve kısımlarına falan gitmek için veya bir gitmek unuttum ama neyse onlardan işte böyle evet evet köprülerin üzerinde de olmalı ya güvenliğini sağlamak ne kadar kolay olurun hiç bilmiyorum Tabii, bayağı sıkıntılı işte bayağı şey yani hiçbir şey olur ve sürekli kullanılır ha. Nasıl becerdi bir arabayı şu hale getirmeyi ya. Roman selam kardeşim, Sen bir arabayla geliyorum bir var ya, bir arabayla geliyorum inanmayacaksın nasıl bir araba olduğuna. Diyeceksin ki bunu böyle yapma yetenek ister, evet ister. İşte o yetenek bende. Roman o yetenek bende. 3 tane cinayet işlediğim acaba sırf Roman'la içmeye gitmek için. inanılmaz En azından eski yerlerimizdeyiz yani, buralardayız yine. Roman inanamazsın kardeşim, getirdiğim arabaya inanamazsın kuzen. Sen neden buradasın? Ne yapıyorsun sen burada ya? Hocam burada senin eski şeylerin yok mu ya? Duman duman geliyor. Roman fena yaptık ha. Başka bir araba gelicek. Gel abi, binmek istiyorsan gel. Ben binmezdim. Şu arabayla sevgilim gelsin yerinde durursa derdim hayır olmaz. Hadi bakalım diyor, gidelim. Anonim mesaj aldım diyor. <gülüyor> Bana bir e-mail yollamış. Evet. Ona göre endişeleniyorum. <gülüyor> belki buraya taşınmalı bizimle birlikte. Aynen, belki organizasyonumuza katılmalı. Bizimle birlikte araba çalarız. Mafya karışırız. İnsan öldürürüz. Daha fikirde fikir de kazın. Tamam diyor. O da uyuşturucu tüccarlarına bayılıyor diyor zaten. Nereye gideceğiz biz? Ha şuraya gidelim ha. Bir bara gidelim tübümüzde. O da zaten <gülüyor> ona onunla bayılıyordu. <gülüyor> Anneni çok seviyorum, bu gerçekten mükemmel bir kadın diyor. Ama sadece tek küçük bir kusuru var diyor. Senin gibi leş gibi bir herifi yetiştirmiş. Diyor o. bakalım Vlad'ın, Uncle Vlad'ın barına. Oh, comrades. Ay, comrades. Rahmetli Vlad'ın anısına kadeh kaldırız diyor. Burayı çok seviyorum diyor. Vlad gittiğine göre oranın böyle havası içime çekebiliyorum sonunda. Gel bakalım. Atla bakalım Roman. Bu idea. Uf. Elati bu kafada diyor bu. Yani bu sarhoş bir şekilde falan. <gülüyor> Quick, <gülüyor> are you up, Roman? Up on you. If you give me any more lip, No, I need to some bets. I'm feeling lucky. You're lucky to be conscious. You so much. I have a good feeling in my gut. There's Aha. haa para kazanabiliriz diyor para kazanacağız diyor nikoya yaa getirmeye çalışıyor olan Avicim mi Evet yine hoş geldiniz yaptılarım bu şoförlük yeteneklerine Kafadayken. diyor bak dur dur böyle şey yapma diyor. Oğlum oraya çıkma lan. <gülüyor> köprünün yanlış gibi duvarına ilerliyorsun. Aşağıda tabandan süreceğiz arabayı tabandan. Ol <gülüyor> ama tabandan süreceğiz arabayı. <gülüyor> Memur bey, bizi çıkarış arabadan. <gülüyor> Sakin oluyor bir, on peşimizden. <gülüyor> Polisler geliyor, arabayı izlandı, duvara sürüyorum, duvardan da sürüyorum. biz oh oh köprüde çok sürmüş. Abi yanmaz. Umarım biz gidene kadar. Ağabiciğim. He. Bir deprem oldu. Biz şeyler içtik. Bir deprem oldu. Gerçekten onun üstüne. Kimyasal çeşitli kimyasal tepkimeler oldu vücudumuzda aldığımız alkolden dolayı. O yüzden o enerji yeryüzü kaldıramadı. Nereye gideceğiz? Gümdüzleri gideceğiz. Gümdüzleri gideceğiz. Bence yaparız. abicim yapma. Araba. Niko, PIGS. Niko diyor, polisler peşimizde. Ben de polis oldum. Ben de peşime düşerim. Yavaş yavaş yavaş yavaş sür. Araba sağa sola dönüyor. Arabayı güvenli bir şekilde ulaştırmamız lazım. Bu arabayı yoldan aldık. Memur bey yanarız hepimiz yanarız şurada hepimiz şurada yanarız. <gülüyor> Romunun evine ulaşmamız lazım. <hemen> gitmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Döveceğim seni oğlum çok pis seni konuşmayı bırakacaksın. <gülüyor> Ev ulaşamayacağız. Sükürüm diye böyle işin içine sür arabaya gitsin diye. Ulan ne kadar kaldı? Öf. Yapmayın memur bey. Hepimiz yanarız şu noktada. Roman peşinden gel. Roman koş. Roman. <gülüyor> Koşacağız, koşacağız, koşacağız. Roman senin tuklalar mı? Geri dön arkadaşına lan Roman, Allah kahretmesin seni ya. Yani. Roman orada bekliyorsun gerçekten geri zekalı. Atla lan, atla. Ma gel, geldik mi lan? Break eli Belki break memur be şurada bir iki şey yiyelim lütfen ya. Oğlum peşimizden memur geliyormuş. Roman gel atlasana ara Taksici şey yaptılar. Azıcık ayıldım tamam. Oh be. Neyse şey mesaiyi de azıcık uzattık, şey yaptık yani. İçmenin üstüne bir de şey yaptık. Bir şeyler yedik kendimize geldik. Güzelce takılmış da göstereceğim Gösterci am, kendine iyi bak. Ben polisler. Bunlar burada kal mı kalacak acaba? Ha yok. Böyle. Gerçekten burada kalsın ve yani inanılmaz. Roman, et. Evet, iyi zaman geçirdik Roman'la. Tersini söyleyen haindir zaten şu an. Evet değerli hafiflerim, ee, değerli dostlarım çok teşekkür ederim. Bana, Niko'ya ve Roman'a katıldığınız için bu son e, maratonda da gerçekten çok çok çok zorlandım. Çok zorlandım. GTA 3'de bu kadar zorlanmamıştım hiç. <gülüyor> e, yine dediğim gibi açıklamalarda bir takım bir şeyler bulabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere hayatta. Yüksek çözünürlükle mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.